Aa, hocam peki e, şimdi bir şikayet olmadan e, insanlar e, kardiyolojiye başvurmalı mıdır ya da hangi aralıklarla gitmelidir? Hangi aralıklarla gitmesi tabi gideceği elbette hastanın genel durumuna bağlı. Birincisi bu teşhis almış bir hasta mı? Kalple ilgili bir stenti, bir bypass öyküsü, hipertansiyonu, diyabeti, e, anjiyografi e, öyküsü var mı? Varsa bu hastalar zaten gittikleri hekim tarafından 3 ay sonra kontrole çağrılabilir, 6 ay sonra çağrılabilir, yıllık çağırılabilir. Bu hastanın inisiyatifinde değil. Hekim ne zaman çağırıyorsa hastamız o zaman hekimine başvuracak. Sağlıklı hastalar için, herhangi bir şikayeti olmayan hastalar için genellikle 30'lu yaşlardan itibaren aralıklar daha geniş olmak kaydıyla. Yani 5 yılda bir olabilir. Genellikle önerdiğimiz budur bir takım tetkiklerden geçmelerinde fayda var. Şikayet yok ise. Ama ailesinde düşünün çok sayıda bireyde kalp hastalığı var. Orada biraz daha erkene çekilebilir. Ne bileyim hipertansiyonu, yüksek kolesterol seviyesi, aileden gelen yüksek kolesterol seviyesi, bir takım zararlı alışkanlıkları. Bunlar elbette check-up veya kardiyoloji kontrolü Sıklığını etkileyen faktörler. 30'lu yaşlardan itibaren özetle e, hastalarımız e, kontrollere başvurabilirler. Kontrol için başvurmalarında fayda var. E, şikayet yok ise 40 yaşına kadar diyelim ki e, 4-5 yılda bir böyle bir kontrole ihtiyaç duydu. Son derece sağlıklı herhangi bir problem olmayan bir hasta. E, 40 yaşlardan sonra bu biraz daha sıklaşır. Evet. Hastalığı bulunan hastalar için de az önce belirttiğim gibi doktorunun, hekiminin istediği sıklıkta hekimi ziyaret etmesi gerekir. Burada tabii halk arasında gizli kalp diye bir tabir var. Yani filanca arkadaşı, filanca komşusu meğer gizli kalp hastalığı varmış işte başına şu geldi. Vefat etti ya da acil bir şekilde yoğun bakıma alındı, müdahale edildi, belki ameliyat oldu. Aslında bakarsanız gizli kalp diye bir şey yok. Sadece gizli kalmış kalp hastalığı var. Yani Amerika'yı birisi keşfetmemiş olsaydı, Amerika bizim için gizli bir yerde. Bilmediğimiz bir yerde. Eğer biz hekime başvurur, şikayetlerimizi dinler, risklerimizi gözden geçirir, ona göre bir takım kontrollere gidersek, gizli kalp hastalığı diye bir şey kalmaz varsa bir problemimiz ortaya çıkarılır Dolayısıyla gizli kalp tabiri gizli kalp hastalığı tabiri Aslında ihmal edilmiş kalp hastalığı anlamına geliyor bizim açımızdan yani şikayetleri şekilde... göz ardı etmek gibi kesinlikle diyebilmiş. şimdi bazı hastalıklar adım adım geliyor adım adım geldiğinde hastalığımız şikayetini fark etmeyebiliyor ee, şöyle örnek verelim. Bir insan birden nefes darlığı başlarsa onu elbette fark eder ve rahatsız olur. Ama e, yavaş yavaş e, gelişen bir nefes darlığı kapak hastalıklarında genellikle böyle olur. E, dışarıdan bakan birisi e, senin nefes darlığın mı var? diye sorar. Bunu gözlemler çünkü. Hı hı. Ama hasta yok her zamanki gibiyim der. Her zamanki hali oysa e, zaten normal değildir. Hı hı. Dolayısıyla kendilerini Biraz aldatıcı yönü var bazı kalp hastalıklarının tedrici olarak ilerlediği için hasta bunu fark etmeyebiliyor. E, tıpkı kilosu artan bir kişi e, bir anda obez olmayacağına göre e, belli oranda e, dönem dönem külü alır. E, vücut bunu bir şekilde sindirir, alışır ve hasta e, hiç kendini obez hissetmeyebilir. Evet. E, çok çabuk yorulduğunu fark etmeyebilir. Oysa ki dışarıdan bakan birisi bunu net bir şekilde fark eder. E, genellikle e, yanılgıya düşen şey bu oluyor.